Kumuca'dayız. İncircik Mahallesi'ndeyiz. Yanımızda rekor gelişim müşterimiz Erol Çiftçi. Erol abi burada sorumlu dediğiniz susu emme sorunu olan bir bölümde yani seranın bir yarısında tamamının yarısında rekor gelişimi kullandık. Evet. Ne oldu? Neler gördük? Neler gördük? İrilik. Hemen hemen ikiye katlayık. İrilik ikiye katladı. Şimdi bu durduğumuz nokta şuradan Değil Dur. mi? Şuradan. İşte bu, bu, bu direk. Şu direkten. İşte, işte. Bu tarafa kullanıldı. Evet. Şimdi oradaki domatesler son sıraları mukayese edebiliriz. Anlatalım Öl abi. Biz devam edelim. Yani bu seranın alt, alt, alt başı bir yer olduğu için. Evet eğimli bir sera. Eğimli bir sera olduğu için. Bu alt tarafa ben bunu kullanmadım. Alt tarafa kullanmadık. Bir Denemek amaçlı bir 15 metre falan yukarı, yukarı, yukarıdan kullandık. Yukarıdan devam ettik. Şu 15. an ekranda görünen atılmayan evet. yer. Ekrana görmeye yer, şu an atılmayan yer. Aha. Şu an böyle gelelim atılan yere doğru. Siz anlatmaya devam edin. Buraya yukarı atı, atılan kısmı. Şimdi bu taraf evet. komple atılan, ha. aşağıdan da gösterebilirsin. Böyle, Neler yaşadık? Böyle bir doğu, doğu, batı, domates doğu batı. domates çeşidi nedir? Şöyle kızıl, gelin. Kızılkaya. Kızılkaya. Ee, şey olarak, sonuç itibariyle burada ne sağladı rekor gelişim? Ya bir iriliğimiz var. Domates iriliği irileştirdi tonajımızı arttırdı. Tonajı arttırdı verim olarak. Verim olarak. Ne kadar artmıştır mesela Bir ölçü var mı şu ana kadar belirlediğin? Ben şöyle sana 3 aşağı 5 yukarı diyeyim. Hı hı. Yani A yaşa 1 kilo arttı atmıştır. Yani şu ana kadar topladığımız kısımdan bahsediyoruz. Ee, yani şey olarak 2 tane 3 tane dördü toplamışız. Ne evet, mutlu birinci yola bölü, ikinci yola tekrar aldık. İkinciyi tek tük aldık. Ee, peki suyla ilgili sorun var mı sene? Şu anda şu, bir su su sorunu yani yok. Yani burası suyu içine almadan akıtıyordu. Su aşağı gidiyordu eğimli olduğu evet. için. Şu anda öyle bir sorun yok. kalmadı. Kal yok. yok. sorunu kalmadı. Şöyle gösterelim. Evet. Şurayı. Gidelim yavaş yavaş. Şöyle. Seranın her noktasını göstermiş olalım. Arada başka çeşitler de var. Ya başka bir seraya da geçebiliriz bir yan tarafa mesela. Şöyle gelin. Yan tarafa geçelim şöyle. Yana doğru şu arada. Oralardan da bir iki sıra gösterelim. Şöyle. Evet. Geçelim yavaş yana. Buradan da böyle gelelim. Şimdi Erol abi. Rekor gelişimi burada ne zaman kullandık? 9 Eylül. 9 Eylül. Dikim ne zamandı? 9 Eylül. 9 Eylül'de diktik. 8 Eylül. Yani uygulayıp diktik ha, hemen. Uyguladık diktik. Ee, şimdi şunu soracağım. Rekor gelişim burada istenilen sonucu ise sağladı. Sağladı. Yani burada derdimiz bu eğimden kaynaklı suyu emmemesiydi. Aşağı taraf iyi oluyordu, yukarısı kötü oluyordu. Bu sene Yukarısı iyi aşağısı azalıyor. Yukarısı iyi aşağısı ha. kötü. Demek ki her yere kullanacağız. Kullanıyor. Doğru mu? Aynen. Yani iyi dediğimiz bir yer Gerçek iyi karşısında kötü duruma düştü. Aynen. Ee, burada verim arttırdı. Arttırdı. Tum arttı. Tepe sürgünleri şöyle gösterelim. Devam ediyor hala çiçeklenme. Çiçeklenme devam ediyor. Şimdi edeyim. bir de şunu sorayım. Eylül ayında diktik ama Bu sene biliyorsun e, Hava biraz sıcak gitti. Sıcak. Sıcak olmasına rağmen bu durum bu halde, tamam bitki sıcakta daha iyi gelişiyor ama su sorunu vardı. Suyu emme sorunu vardı. Doğru evet. mu? Ee, tavsiye eder misin rekor gelişimi? Kullanacak arkadaşlara tavsiye ederim. Kullanacak arkadaşlara tavsiye edersin. Daha önce de bir denemen olmuş herhalde. Oldu, ben bu üç, üçüncü postan bu. Nerede kullandın daha önce? Yayla da mı yaptın? Bu komple attım. Bu senada hı hı. bir de üst başlarda denedim bir. Hı hı. Sadece üst başlarda 10 on materyal. Da. Iki, iki bakır getirdim. O zaman kovaydı, şu an çuvalda. He. O zaman ee... kovadan 2-2 kova getirdim. Hı -hı. Aynı sonucu aldınız. Yazıkta denedim ben bunu. Yazıkta da daha şey oldu. Daha aynı sonucu gördünüz aynı yani. Sonucu daha sonucu gördünüz. Aynı sonucu gördünüz. Ben diyorum. şimdi size bir e, ve üreticilere bir hatırlatma yapayım. E, Rekor Gübre Aşe firmasının yaprak gübresi ve damlama gübresi de var. Bu pozisyondaki, devamındaki durumlarda da kullanabilirsiniz. Evet. Bitki stresini alma konusunda bitkideki yaralanmaları tedavi etme, bitkinin üst aksamına meyve şişirme, yerleştirme konusunda çalışır. Yaprak gübresi, damlama gübresi de tabandan köklenme, saçak oluşturma ve topraktaki gübrenin alımı, Alımını. tepe kalınlaştırması, bitkinin iç hacimdeki boşlukları doldurur. Yani meyve tonaj basar. Ee, ben tekrar sorayım, tavsiye eder misiniz videomuzu bitirelim buradan. Tavsiye ederim. Ee, biz teşekkür ederiz. Görüşlerinizi paylaşın. kullanmadım bir. Hı -hı. Ortak... Onları da kullanmanızı e, öneriyoruz. Deneyin, kullanın. Onu da zaten çok hızlı etkisini göreceksiniz. Aynı ha. memnuniyet fazlasıyla oluşacaktır. İnşallah. İnşallah. Oradan, İnşallah. oradan bütün kumluçallara, Antalyalılara, bütün seracıllara selamlarımızı gönderiyoruz. Aynen.